Ahde vefa. Hazreti Ömer, arkadaşlarıyla sohbet ederken huzura üç genç girerler. Derler ki, ey halife, bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü. Ne gerekiyorsa lütfen yerine getirin. Bu söz üzerine Hazreti Ömer, suçlanan gence dönerek, söyledikleri doğru mu? diye sorar. Suçlanan genç der ki, evet doğru. Bu söz üzerine Hazreti Ömer anlat bakalım nasıl oldu diye sorar. Bunun üzerine genç anlatmaya başlar. Der ki ben bulunduğum kasaba hali vakti yerinde olan bir insanım. Ailemle beraber gezmeye çıktık. Kader bizi arkadaşların bulunduğu yere getirdi. Hayvanlarımın arasında bir güzel atım var ki dönen bir defa daha bakıyor hayvana ne yaptıysam bu arkadaşların bahçesinden meyve koparmasına engel olamadım. Arkadaşların babası içerden hışımla çıktı. Atıma bir taş attı. Atım oracıkta öldü. Nefsime bu durum ağır geldi. Ben de bir taş attım, babası öldü. Kaçmak istedim fakat arkadaşlar beni yakaladı. Durum bundan ibaret dedi. Bu söz üzerine Hazret Ömer Söyleyecek bir şey yok. Bu suçun cezası idam. Madem suçunu da kabul ettin, bu sözden sonra delikanlı söz alarak, ''Efendim, bir özrüm var. Ben memleketinde zengin bir insanım. Babam rahmetli olmadan bana epey bir altın bıraktı. Gelirken kardeşim küçük olduğu için saklamak zorunda kaldım. Şimdi siz bu cezayı infaz edersiniz.'' Yetimin hakkını zayi ettiğiniz için Allah indinde sorumlu olursunuz. Bana üç gün izin verirseniz ben emaneti kardeşime teslim eder gelirim. Bu üç gün içinde yerime birini bulurum der. Hazret Ömer dayanamaz der ki Bu topluluğa yabancı birisin senin yerine kim kalır ki der. Sözüm burasında genç adam ortama bir göz atar der ki bu zat benim yerime kalır. O zat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en iyi arkadaşlarından daha yaşarken cennetle müjdelenmiş Amr İbni dan başkası değildi. Hazreti Ömer Amr'a dönerek Ey Amr! Delikanlıyı duydun der. O yüce sahabi Evet ben kefilim der ve genç adam serbest bırakılır. Üçüncü günün sonunda Vakit dolmak üzere ama gençten bir haber yoktur. Medine'nin ileri gelenleri Hazreti Ömer'e çıkarak gencin gelmeyeceğini dolayısıyla Amr ibni Asr'a verilecek idamın yerine maktulün diyetinin verilmesini teklif ederler. Fakat gençler razı olmaz ve babamızın kanı yerde kalsın istemiyoruz derler. Hazreti Ömer kendinden beklenen cevabı verir. Der ki bu kefil babam Musa fark etmez cezayı infaz ederim. Hazreti Amur ibni Asr ise tam bir teslimiyet içerisinde der ki, biz bu sözümüzün arkasındayız. Bu arada kalabalıkta bir dalgalanma olur ve insanların arasından genç görünür. Hazret Ömer gence dönerek der ki, evladım gelmeme için önemli bir fırsatın vardı. Neden geldin? Genç vakurla başını kaldırır ve ahde vefasızlık etti demeyesiniz diye geldim der. Hazret Ömer başını bu defa çevirir ve Amr İbni Asr'a der ki Ey Amr sen bu delikanlıyı tanımıyorsun. Nasıl oldu da onun yerine kefil oldun? Amr İbni Asr bu kadar insanın içerisinden beni seçti. İnsanlık öldü dedirtmemek için kabul ettim der. Sıra Gençlere gelir derler ki biz bu davada vazgeçiyoruz. Bu sözün üzerine Hazret Ömer ne oldu biraz evvel babanızın kanı yerde kalmasın diyordunuz. Ne oldu da vazgeçiyorsunuz? Gençlerin cevabı dehşetlidir. Merhametsiz insan kalmadı demeyesiniz diye. Kıymetli dostlar bu hikayemizin de bu şekilde sonuna geldik. Bu hikayeyi siz duyduysanız veya fikiriniz, düşünceleriniz nelerdir bunları yorum kısmına yazarsanız seviniriz. Ayrıca yeni videolardan da haberdar olmak için kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.